U19 Gelişim Ligi'nde Gençler Birliği menemen sporu ağırlıyor. Berkay yaptı ortaya herhalde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Halil hiç tereddüt etmeden iki hamledi kurtarmayı başardı ve degajını yaptı. Yeniden Gençler Birliği izliyoruz. Dakika 13 Hacı Ozan Atak Yönü'ne göre sol taraftan atak yaptı Gençler Birliği. Kayarak müdahale geldi savunmadan ardından karşılaşmanın hakemi penaltı dedi. Gençler Birliği dakika 14'ün içindeyken penaltı kullanacak penaltı noktasına Baran Bahşiğit. Kalesinde de Halil dikkatli. Karşılaşmanın hakemi çizgideki oyunculara uyarıda bulundu. Baran topun başında olan oyuncu. Dakika 14. Mücadelede Gençler Birliği 1-0 öne geçme fırsatını yakaladı. Bu penaltı atışıyla ve Baran Bahşiğit Gençler Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. Bu penaltı atışıyla birlikte. Baran'ın ligde 5. golü oldu. Gençler Birliği olacak. Mücadelede dakika 16'da. Yapılan ortada bir kafa vuruşu daha geldi çizgiden son anda çıkardı savunma Gençler Birliği golün ardından bir kez daha kaleye çok yaklaşmıştı. Atak yönü göre sağ taraftan gelecek Gençler Birliği. Yapılan ortada Baran eksen etrafına döndü vurdu ve 2-0 oldu dakika 33. Gençler Birliği İlhan Cavcav tesislerinde Menemen Spor karşısında 2-0 yakaladı mücadelede ilk yarıda 33. dakikada. Bu kez de Menemen Spor olacak. Kaptan Alper ile birlikte. Alper Bugan. Pasına aktarmayı başardı Alper. İsmail'e doğru. İsmail yaptı. ortaya kaleci Atalay çıktı. Ve aldı bu topu. Hemen eliyle başlattı. Mücadeleyi Gençler Birliği karşısında Menemen Spor bir kez alt taktı. Kaptan Alper. Bu kez kayarak müdahale geldi. Hacı Ozan savunmasına yardıma geldi. İkili mücadele ile da topu kazandı. Bir kez daha Menemen Spor takımı Alper. Kaleye baktı vuruşunu yaptı. Son anda Atalay'ın Atalay kontrolünde top dışarıya çıktı dakika 38'de. Dakika 43 İlyas savunmada topu uzaklaştıran oyuncuydu. Ardından araya girdi Doğukan'ın pasında kaptan Alper. Alper tek başına gitti yanında Eray vardı. Alper vurdu. Kaleci Atalay bir kez daha topu çıkarmayı başardı. Dakika 44. Bu pozisyonun ardından karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. Sevgili izleyenler, mücadelede ilk yarıyı Gençler Birliği 2-0 önde kapattı. İkinci yarıdan görüntüler sizlerle. Volkan Koç, dakika 53. Volkan. Volkan kendi gitmeyi tercih ettik. Kaleye baktı, vurdu. Ve jeneriklik bir gol attı. Volkan Koç, dakika 53. Durum 3-0. İlhan Cavcav tesislerine Gençler Birliği Menemen Spor karşısında 3 0 yakalamış oldu. Dakika 74. Bir kez daha Gençler Birliği olacak. Volkan'la birlikte Volkan pasını aktardı. Baran kaleci Ali'yle yerde kaldı. Baran vurdu ve gol oldu sevgili izleyenler. Dakika 74 Gençler Birliği 4-0 yakaladı. Fark beklentisi var şu anda. Menemen sporlu oyunculardan ama karşılaşmanın hakemi golü verdi. Ve fark dörde çıktı. Baran'ın ise üçüncü golü. Hat-trick yaptı Baran başiğit. Şu anda sağlık ekipleri sahada. Kaleci Halil'in yanında Menemen Spor takımında. Ve Santra vuruşunda güzel bir örnek geliyor şu anda Gençler Birliği takımından. Hiçbir oyuncu hareket etmedi Santra noktasında. Ve ardından rakibi Menemen Spor'un topağlara götürmesine izin verdi Atalay Gökçe'de. Bu fair play örneğiyle birlikte mücadelede skor 4-1'e geldi. Gençler Birliği doğru insan rolünü oynadı. Altyapısıyla birlikte biz de Gençler tebrik ederken Hacı Ozan topla buluşan oyuncu Hacı Ozan vurdu. Ve skoru tayin etti 5-1. 90 geldi bu gol. Artı 5 uzatma gelmişti mücadelede. Bu golün ardından menemen sporlu oyuncular üzgün. Gençlerbirliği oyuncuları ise mutlu ve karşılaşma 5-1 sona erdi.